Temel arıcılık olarak bahsediyoruz kursumuzda. Çünkü dün biraz bahsettiydim. Size bu işin ABC'sini biraz anlatmaya çalışacağız elden geldiği kadar. Bu işe başlamak için gerekli bilgileri edinmenizi sağlamayı amaçlıyoruz. Daha sonra sizin bu işe başlarken sağlıklı bir şekilde başlamanızı, elden geldiği kadar bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamamanızı, tekrar Amerika'yı keşfetmeye çalışmamanızı, amaçlıyoruz. Ama tabii ki seneler itibariyle edindiğimiz tecrübelere nazaran insanlar bazen hataları tekrar yapmadan rahat edemiyorlar. Yani aynı hataları yapacaksınız. Ee, burada da hayıflanmayın. Yani ya yani niye ben bunu işte derste de gördüğüm hata yaptım? Yapılması gerekiyormuş. Önemli olan bundan ders alabilmeniz, eksiklerinizi doğru tespit etmeniz. Burada kesin bir şey söylemiyorum. ya yani Benim anlattığım illa bu şekilde doğrudur diye anlatmıyorum. Hiçbir konuyu da o şekilde anlatmıyorum zaten. Ama bilimsel olarak ispatlanmış şeyleri bilimsel olarak ispatlanmış olarak söylemeye çalışıyorum. Burada kendimi e, düşündüğüne göre yorumladığım şeyler var. Burada siz de farklı yorumlayabilirsiniz. Siz bizden bir şeyler öğreneceğiniz gibi zaman içerisinde biz de sizden birçok şey öğreneceğiz. Yani belki bulunduğunuz bölgede çok farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Bize bu bilgileri aktaracaksınız. Belki biz hiç karşılaşmadığımız şeyleri sizden öğreneceğiz. Yani bunda bir sınır yok. Hep bir bilgi paylaşımı olacak birbirimizle. Onun için ben aracılığa gerçekten insanı düşündüren, fikir, alışverişi yaptıran bir meslek olarak bakıyorum. Yani bu sadece para kazanmak için yapılan bir uğraş değil. Sadece hobi amaçlı yapılan bir uğraş da değil. Gerçekten çok yönlü. İnsanlar... Neden arıcılık yapıyorlar? Tabii ki ilk başta akıla bal geliyor. Fakat balın dışında sayacağım 12 tane ürün sayıyoruz. Birçok ürün var. Onun dışında arıcılık gerçekten bizde stresi atmamıza yardımcı olan elimizin altında yetiştiriciliğini yaptığımız farklı bir canlı bu hem elde edilen ürünlerin çok değerli olması bakımından çok önemli hem de sadece kendini hayatta tutabilmek için gerekli ürünlerin elde edilmesinin dışında gerçekten yani doğal hayatın devamlılığı bakımından tozlaşma dediğimiz polinasyonun yapılmasıyla doğal çeşitliliğin ve sürekliliğin sağlanması bakımından çok önemli bir canlı balarısı. Ee, tabii e, insan eli altında yetiştirilmesi bunun ...elden geldiği kadar zarar görmeden yetiştirilmesini gerektiriyor. Yani biz severek arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Arıyı sevmeden arıcılık yapma şansınız çok zor. Çünkü sonuçta bütün canlılar tarafından tanınan bir iğnesi var. Yani bu gerçekten can yakıyor. <gülüyor> ve e, Fakat uğraştıkça, bu işten zevk aldıkça... ...bu iğnenin esasında gerçekten çok küçük ve önemsiz bir detay olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Çünkü... Nasıl e, misafirliğe gideceğinizi, nasıl kapıyı çalacağınızı, nasıl ağırlanacağınızı bildiğiniz sürece bir problem yaşamıyorsunuz. Onun için bilinçli yapıldığı sürece tehlikesi olmayan ama bilinçsiz yapıldığı sürece gerçekten zor, bazen çekilmez. Yani ağustos sıcağında kovanı açıyorsunuz, bir sürü arı tarafından sokuluyorsunuz e, ve gerçekten canınız yanıyor. Bir sonraki kovana gidiyorsunuz ve tekrar sokuluyorsunuz. Aynı şeyi defalarca yaşadığınız zaman bu gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sizin bu hareketinizden arılar da hiç memnun olmuyorlar. Ee, hiç mutlu değiller. Onlar da her kapı çalındığı zaman saldırmak zorunda kalıyorlar. Bu işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor o zaman. Ama siz ne yaptığınızı bilerek hareket ediyorsanız, e, kovanı düzgün, e, nizami bir şekilde kontrol ediyorsanız, bundan e, hem siz keyif alarak üretim yapıyorsunuz, ve çok değerli bir ürün elde ediyorsunuz. Birkaç ürün elde ediyorsunuz. Bunu tabii nasıl elde edeceğini bilirseniz elde ediyorsunuz. İşte bundan dolayı arıcılık yapılması gerçekten çok önemli. Bir e, Önceden tabii bilirsiniz çoğunuz işte Adnan Kahveci vardı. Ekonomi Bakanıydı ama arıcılık konusunda da birçok çalışması var ama projelendirilmemiş çalışmalar. Sadece şifayen yapılmış ve kurumlara Söylenmiş çalışmalar. Bunlardan biri işte Akasya Balcılığı diye bir proje. Bir tanesi de bir tanıdığımız aracılığıyla duyduğumuz hani her evin önüne bir, bir iki arı kovanı konulması ve insanların alıcılık yapmasına yönelik olarak e, yürütülmeye çalışılan bir proje. İşte o zaman söylediği zaman diyorlar ki ya bu hani niye her evin önüne iki tane arı kovanı bal üretiminin arttırılmasına yönelik çalışıyorsunuz? İşte siz Maliye Bakanı'sınız. Bu tarımla ilgili bir konu. Ya diyor siz diyor hani ilaç sektöründe yurt dışına ne kadar para ödediğimizi biliyor musunuz diyor. Gerçekten hani her evin yanında bir iki tane kovan arı kovanı bulunursa ve bunlar kendi ürünlerini elde ederlerse bu insanlar bundan şifa kaynağı olursa ve ilaç almadan iyileşmeye başlarlarsa ülkesel olarak ne kadar ekonomik bir fayda sağlıyoruz bunun farkında mısınız diyorlar. Bilmiyorum rivayettir kulaktan kulağa dolmayla gelmiştir ama e, ben ye, böyle düşündüğüne inanıyorum gerçekten ki e, baktığınız zaman boyut olarak insanlar ne kadar sağlıklıysa gerçekten ülkesel olarak üstümüzdeki yük o, o kadar azalmış oluyor. Gene akasya balcılığı projesiyle ilgili de bir şey söyleyeyim çünkü bunları söylememin gerekçesi arıcılığa başlayan e, birçok çevrede duyuyoruz işte akasya balcılığı varmış. Macara akasyası özellikle diyevin bir... hocam nasılsınız? Hoş, de, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> sayımız fazla değil mi? Evet hocam. Hadi projeksiyonla paralar alabilirsiniz. Projeksiyonun... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Balımız hazır diyorsun ya. Hazır gün gelmiştin yani. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teneffüste o zaman bakarız. Siz biletse sapak onu. Tamam. Ee, akasya balcılığını söyleyecektim. Akasya balı macer akasyası olarak geçiyor. Bu tabii hani biz de birçok kaynaktan kulaktan doğma duyduk. Macerak Asyası işte 2000 yılda falan araştırdık. Dernek çalışmaları faaliyetinde. Daha sonra baktık Macerak Asyası diye bir çeşit yok. E, TKV'nin eski müdürü Ahmet İnci var. Ondan birçok bilgi aldık. İşte bir, birkaç yazılı kaynaktan aldık. İşte Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'nden falan aldık. Daha sonradan öğrendik ki Akasya tohumları Macaristan'dan gelmiş. Tohumlar olarak işte Orman İşletme Müdürlüklerine dağıtılmış. Bunlar üretesinlermiş. Onlar da gayet güzel bunları çimlendirmişler. ve Ekim yapılabilecek, gençleştirme yapılabilecek yerlerde yani orman tabanı düzeltilen yerlerde yapmışlar. Bunları belirli bölgelerde yapmışlar. Birçok orman işletme müdürlüklerine dağıtmışlar. Onlar çevireleri dikilmiş. Ama konu dedim ya şifayen yapılan projeler olduğu için yazılı takibi ve kontrolü olmamış. Şimdi yazılı takibi ve kontrolü olmadığı için biz tabii daha sonradan Ahmet İnci'den öğrendik. Bunu Macaristan'da evet akasya balcılığı üzerine çalışıyorlarmış. Bulgaristan'da çok iyi bir akasya üretimi yapıyor. Fakat bunlardaki üretim şu şekildeymiş. Birkaç çeşit akasya çeşidi tespit etmişler. Bunlar farklı dönemlerde açıyorlar. Yaklaşık 4 çeşit. Bunların aynı araziye farklı sıralarda dikimlerini yaparak e, üretimin yapılıp uzun süre bal alınması sağlanıyormuş. Yapmadan, aynı, yerde. aynı yerde, uzun süreli bir meradan faydalanmak bakımından, bu çeşitlerde o bölgelere göre seçilmiş. Yani bir ay, bir hafta başlıyor biri, diğer hafta, diğeri başlıyor, diğer hafta, diğeri başlıyor. İşte Macar Akasyası değil de Macar Akasya Balcılığı diye bir şeymiş bu esasında. Onun için hani başlayanlar hep bunu duyduğu zaman hep piyasada Macar Akasya sardıyorlar, ama Macar Akasyası diye bir şey yok. Onu, onun için böyle kursa başlarken söylüyorum ki kursun ortalarında falan bunlarla ilgili sorular geldiği için şimdiden aklınızda bulunsun diye. İşte bu gibi projeler gerçekten çok önemli projeler. E, fakat sürdürülmesi bakımından çok iyi incelenmesi gerekiyor. Akasya işte kereste olarak çok iyi kullanılan bizde bir ağaç değil. Bunun işlenmesi için ayrıyeten tesisler kurulmuş. O tesislerde o ağaçlar işlenmiş. Tekrar ekonomiye kazandırılmış. Hem kereste olarak kullanılmış, hem balından faydalanılmış hem de sürekli bir üretim yapılmış. Yani bu arıcılık açısından planlı yapılan bir şey. Şimdi ise bizde mesela daha planlı yapılan biraz daha işte bal ormanları projeleri var. Neredeyse Türkiye'nin her yerinde Orman Bakanlığı tarafından bal ormanları oluşturuluyor ve bunları arıcıların konaklaması, işte farklı bitkilerden faydalanması gibi bir e, strateji güdülüyor doğrudur, yanlıştır, eksikleri vardır. Orasını ben bilemem. O değerlendirilme mercileri tarafından karar verecek bir şey ama arıcılık açısından çok büyük bir gelişme bence. Önemli bir gelişme. O bakımdan çok güzel. Benim kendi yorumum olarak. İşte arıcılık yapılması bakımından insan sağlığı açısından çok önemli ürünlerin elde edilmesi ile ilgili olarak ön planda tutulan bir üretim. Şimdi e, tabii İnsanlık tarihi boyunca arıcılık çok ön planda tutuluyor dedim ya. Tabi bal elde edilmesi, bal mumi elde edilmesi gibi özelliklerinin yanında işte e, arkeolojik çalışmalarda kayalarda mağaralarda arı ile ilgili motifler bulunmuş. İşte e, Hint, Mısır, Yunan, Roma, Sümer, Babil e, uygarlıklarında incelendiği zaman bal ve bal arısı ile ilgili yazıtlar, kitabeler. E, Mısır'da milattan önce 1600 yıllarda popülüslerde balla beslendikleri ve tedavi yaptıklarına dair yazıtlar bulunmuş. Gene piramitlerde piramitlerde işte firavunun mezarının içinde 3800 yıllık bal ve hiç bozulmadan bulunmuş. Yani burada balın ömrü bazen çok soruluyor. işte bal geçen seneki bala bir şey olur mu? 5 sene önceki bal var dediğimizde işte bozulmuş mudur diye yani firavunun mezarından çıkardıklarına göre hala bozulmadığına göre demek ki bal bozulmuyor. Evet bal yapısını olarak inceleyeceğiz. Ee, %80 oranında karbonhidrat şeker içeren bir ürün. %20'nin altında nem içeriyor. Ve bu balın olması gereken özelliği. Bu özellikle olduğu zaman bal sadece kristalize oluyor. Yani halk tabiri de şekerleniyor. Ee, şekerlenmesi balın bozulduğunun bir ibaresi değil. Sadece bir kendini koruma saklama konumuna almış gibi bir özellik ve bu saye bu, bu şekilde gene uzun sürede beklese hiçbir şey olmuyor ısıyı biraz arttırdığınız zaman sadece çözündüğü zaman bal yine kullanılabilir özelliklerini korur bir hale geliyor gene Romalılar aynı zamanda balı yemeklerinde kullanmışlar bunlarla ilgili kayıtlar bulmuşlar <gülüyor> Yunanlılar arıcılığı Mısırlılar'dan öğrenmişler çünkü Mısırlarda da gerçekten teminledim ya Firavun mezarında bulunmasının yanında işte e, Firavun'un mumyalanması gibi bir işlemde de mumyalanma mum gene bal mumu kullanılıyor. Gene ölünün işte saklanmasında balay yatırıyorlar, balda koruyorlar. Bu e, gene Yunanlar'da da milattan öncesi 400 yıllarda pardon ölüleri balda saklamayı kullanmışlar. Bu bize de şunu gösteriyor. O zamanlar da Demek ki antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu, yani balın içerisinde mikrobun üremediğinin, çoğalmadığının, o zamanki insanlar tarafından da tespit edildiğini, bozulmadığının tespitinin bir ibaresi. Gene milattan önce 400'de Hipokrat tarafından bal e, tedavi amaçlı olarak kullanılmış. Bununla ilgili arşivsel kayıtlar bulunmuş. Gene dün söylemiştim, Kur'an'da, Zebur'da, Tevrat'ta, incirde kutsal kitaplarda, Baldan ve arıdan bahsediliyor. Dün hatta hatta Na'il suresinde 68 ve 69 ayetlerde geçiyor. Gene İncil'de geçiyor, Tevrat'ta geçiyor ve bu sayede e, dinler tarafından da kutsal bir canlı olarak görülmüş ve arı daha büyük önem sağlamış. Şimdi e, arıcılık alanında gerçekten hani bazı şeylerle. Mesela Langustrot kovan, da dantıdan bilmiyorum ama Langustrot kovan, Langustrot kovan da işte bir papazın ismini taşıyan bir kovan. Yani o da niye böyle yapılmış? Çünkü dini e, olarak kutsal sayılmasının yanında işte dini yapıların bulunduğu yerlerde din adamları tarafından bilimsel olarak araştırılmış. Bu tabi hani din adamları tarafından değil, o zamanlar e, yüksek eğitimin yani yüksek eğitim yapılan kurumların dini kurumlar tarafından yapılarak e, geliştirilmesinden kaynaklı olarak. Onlar da araştırarak bir şeyler bulmaya çalışarak yapmışlar. Ve böylece işte e, arı konusunda yeni buluşlar, yeni şeylerin bulunması hep bu sayede olmuş. <gülüyor> Tabii bizde de Anadolu'da da çok ön planda. Onunla ilgili de gene projeksiyon sunumlarında da size tekrar gözden geçireceğim. Uzun yazılar var çünkü onları tekrar size uzun uzadı diye okumak yerine oradan gördüğünüz zaman daha net e, görsel şey yapacaksınız. Bizde de orman balcılığı bakımından işte Osmanlı dönemlerinde falan hep arılar konusunda <gülüyor> kayıtlar var. Hatta e, vergiler konusunda nasıl vergi alınacağı, işte 10 kovanda 1 kovan vergi alınca bu kova'nın balı miktarında vergi alınca gibi vergilendirmesine kadar hırsızlık yapıldığı zaman işte Hitit yazıtlarında hırsızlık yapıldığı zaman e, hırsızlık yapanın nasıl cezalandırılacağı hatta bir enteresan gelmişti işte az miktarda arı kovanı çaldıysa arı sokturularak cezalandırılması yoksa çok miktardaysa onun daha sonra estetilerek para cezasına çevrilmesi gibi cezalar bile kanunsal olarak değerlendirilmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize e, ciddi bir ekonomik değer olarak değerlendirildiğini. İşte orman balcılığı dedim, kayalardan veya işte ağaç gövdelerinden alınan balın değerlendirilmesi. Burada e, bal toplayıcısı olarak sınıflandırılan kişi balı alırken bir kişiye ait bir bahçeden bir ağaç gövdesinden balı aldıysa arıda o yer sahibine ne kadar kira verici, yani ne kadar kira vermesi gerektiği bile kanunlaştırılmış. Yani bu kadar detaylı ve e, ince olarak işlenmiş. Tabii daha yakın tarihlere gelirsek biraz daha, e, tabii burada arıcılık konusunda ülkemizde, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü var. Daha önce Bursa'da ipek Böceği ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü olarak bir enstitüsü varmış. Daha sonra bu artık faaliyet göstermiyor. Ee, çok ciddi e, arşivsel kayıtların tutulduğu bir enstitü olmadığı için hani biz elimize geçen kaynaklarla hep değerlendiriyoruz. Türkiye'de de Cumhuriyet döneminden sonra biraz arıcılık Osmanlı'dan kalma olarak gelişmiş. Ama tekrar sektelemiş, tekrar gelişmeye başlamış. Yani ciddi bir dalgalanma göstermiş. Bu dalgalanmayı ben şahsen şuna bağlıyorum. Ee, arıcılıkla uğraştığım için ona bağlayarak geçiyorum. Elinizde mesela kovan sayınız artıyor ama ülkesel manada da kovan sayınız artıyor. Bir hastalık geliyor. Ciddi arı kayıpları meydana geliyor. Ve sektör bir geriliyor. Sonra tekrar bu hastalıkla mücadele veya hastalığın ortadan kalkmasıyla karşılaşıyorsunuz. Daha sonra tekrar bir kalabalıklaşıyor nüfus, arı topluluğu. Daha sonra gene bir hastalık veya kötü hava koşulları, kötü şartlarla karşılaşarak tekrar bir gerileme meydana geliyor. Bu çok uzun soluklu köklü işletmelerin kurulması bakımından sıkıntı oluşturuyor. Ama temin dediğim gibi işte enstitü benzeri kurumların köklü olarak oturması bu arşivsel kayıtların e, saklanması ve tekrar araştırılarak bulunmaya çalışılmasını ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi e, son 20 yıl içerisinde 15-20 yıl 20 yıl arası içerisinde gerçekten hızlı gelişmeler var. İşte birlikleri falan söyledim. E, enstitüler daha faal çalışıyorlar, daha arşivsel çalışıyorlar. Sivil toplum örgütleri işte üretici örgütleri ve e, daha önce kurulan aracılık Meslek yüksek okulları bunlarda da eğitim yapıldığı için araştırmalar yapılıyor. Oradaki işte hocalar sonuçta bir şeyleri kayıt altına alıyorlar ve gerçekten bu ciddi bir arşivsel kayıt oluşturuyor. Bu daha sonra tekrar derlenip toplandığı zaman daha sağlıklı bilgilerin sunulması sağlanacaktır. O bakımdan gerçekten e, bence daha ilerisi aydınlık gözüküyor. E, ama arıcılık bakımından gerçekten çok iyi bilgilerin toplanması, değerlendirip doğru bilgilerin sunulması çok önemli. Ülkemizde de işte arıcılık bu şekilde gelişmiş ve biz dünyada ciddi bir arı topluluğuna sahip bir ülke konumuna gelmişiz. Dünyanın ikinci büyük arı topluluğuna sahip ülkeyiz. Birincisi Çin. Hem nüfus bakımından hem yüz ölçümü bakımından da büyük bir yapıya sahip. Biz ikinci sırada büyük bir yapıya sahibiz. Dün tabii arkadaşımız sormuştu hani farklı ülkelerde üretim miktarları ile ilgili işte bizdeki miktarla ilgili onunla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bizde hani miktar 16 kilo dedik bazen 9 kilo olduğunu söylüyor. Bazen daha az gözüküyor. Koloni sayıları da bazen çok yüksek gibi bazen çok düşük gibi. Çok ee, değişik rakamlar çıkıyor. Onda şunun da biraz etkisi var. İşte resmi olarak kaçarım var dediğiniz zaman insanlar önceki kayıtlarda bazen miktarı az söylemeye çalışıyor. Ama bu itibar konusu olduğu zaman hani bunun kaç arısı var ya? Bunun 200-300 arısı var falan şey geliyor. Yani bu koloni miktarı çok değişken bir şey. Ya yani arıcılığın mantığında da çok değişken bir şey. Gerçekten çünkü hani sezona elli kovanla başlayıp sezonun içerisinde kovan sayınız birden artıyor. Kış geliyor kayıplara uğradığınız zaman kovan sayınız birden düşüyor. Yıl içerisinde çok dalgalanma gösteriyor. Tabi bu kendi tabiatında dalgalanma gösterdiği zaman bu kovan, kaç kovanınız var dediğiniz zaman direktman size ne için soruyorsun diye bir cevap soru geliyor tekrar. Bu hani vergisini mi alacaksın <gülüyor> yoksa işte arıları bir kısmını sana mı vermem gerekiyor gibi. Şeylerle dolayı hani miktar hep değişik ama son bu on yıldır arıcılık kayıt sistemi gibi bir kayıt sistemimiz var. Burada bakanlık artık hani internet üzerinde kayıt yaparak kovanlar plakalanarak kayıt altında tutuluyor. Burada sadece sizin beyanınız yeterli olmuyor. Siz bir beyan ediyorsunuz. Daha sonra yıl içerisinde bir bakanlık görevlisi gelip iki kişi kontrol ediyorlar ne kadar hırsı var. Onlar da kaydı diyorlar Ve bu sayede kayıt altına alınıyor. Ee, Tabi bunda da eksikler hala oluyor. Tam daha sisteme oturmuş değil. Ama en azından bir başlangıcı var. Biraz daha sağlıklı bilgiler ön plana çıkıyor. Zaman içerisinde de daha iyi oturacaktır. Daha iyi bir hal alacaktır. Ama bal konusunda da aynı kovan gibi Hani kaç kilo bal aldın, bu itibar meselesi ise miktar artıyor, yok bunun bir e, yarın öbür gün vergisi çıkar diye aşağı düşürüyor. Üniversitede hocalarımız da hep aynısını söylerdi. Yani bir proje çalışması için gidiyorsunuz. İşte üniversitede bir TÜBİTAK projesi yapacaksınız. Elinizde bir form var, bilgi toplamaya çalışıyorsunuz. Ya diyordu hoca kravatlı, gömlekli işte takım elbiseyle gittiğimiz zaman bilgi toplamıyoruz diyordu. Adam vergi memuru diye söylemiyordu. Kaç ineğin var söylemiyor. Ya koyun kaç tane söylemiyor. Bir türlü bilgi alamıyoruz diyordu yani. Biz de iş kıyafetiyle gidiyorduk diyordu. Ya o zaman hiç olmazsa biraz daha şey sürekli yanlarında takıldığımız zaman inanıyordu. Bu tabii bizim toplumsal bir özelliğimiz değil. Ben daha sonra eee Beşinci Marmara arıcılık kongresinde çift Jones muydu bir şey geldiydi arıcılık örneği. Ee, o, o bir sunum yaptı. Hatta biz saniye Yalova'dan giderken geç kalmıştık. O bizden önce bir sunum yapmıştı. Biz bir grup hatta başka ilden de arkadaşlar gelmişlerdi saat işte onda biz orada olduk ama o dokuzda çıkıp sunumunu yapmış ama herkesin o kadar çok hoşuna gitmiş ki sunum dediler ki ya harika bir sunum yaptı gerçekten dinlemeniz lazımdı falan salonda kaç kişi var dedim işte otuz kırk kişi vardı daha herkes gelmemişti dediler rica ettik tekrar sunum yaptırdık hani gerçekten kayıtları falan bulursak tekrar dinlemek isterdim. Çünkü kaçırdığımız bir şeyler vardır. O anlatırken de o da böyle dedi. Yani yurt dışında kendi ülkesindeki insanların söylerken hani arı sayısı kaç dediğiniz zaman herkes iki tane der diyor. Ama diyor, gerçekten diyor 15-20 tane kovanı vardır. Hep belgeçin. Demek ki dedim dünyanın her yerinde arıcılık aynı. Değişen çok bir şey yok. Yani genel bakıldığı zaman herkes bir şeyden çekiniyor. Ee, onun için e, o bakımdan gerçekten sadece bizde değil, biz kendi ülkemizdeki durumu biliyoruz. Şimdi aracılığın gene yapılması ürünlerini söyledik. Bunun dışında aracılık tarımsal faaliyetler içerisinde en temiz faaliyetlerden biri. Yani hem diğer faaliyetlere göre de daha rahat olan bir faaliyet ee, yani bu koyunculuk, süt sığırcılığı, tavukçuluk gibi faaliyetleri de göz önünde bulundurduğunuz zaman burada yani bir kere hani tavukçulukta, koyunculukta, süt sığırcılığında sabah akşam yemlemeniz gerekiyor yani bir yere çıkamıyorsunuz bir yere gidemiyorsunuz giderseniz işte karı koca yapıyorsanız birisi muhakkak evde kalacak beraber bir yere gitme şansınız yok ee, alttanın temizlenmesi var ya bunlar zor. Ee, hastalıklar geldiği zaman ciddi toplu kayıplarla karşılaşıyorsunuz. Gene bunların ortadan kaldırılması zor oluyor. Ee, ama arıcılıkta biraz daha esnek çalışıyorsunuz. Yani yazın sezon hava sıcaklığı 15 derece'nin üstüne çıktığı zaman sizin sezonunuz başlıyor. Ee, tabii ki bu havalar sormaya başladığı zaman daha sakin. İşte bu dönemler sakinsiniz yapacak bir şey yok. Ama e, öbür günlerde öyle bir şey değil. O hayvanlar gene yemlenecek. Sağım yapılacak. Süt sığırcılığı yapıyorsunuz. Sağım yapacaksınız ya sabah akşam. Ya bugün sağmasak da olur işte. Gelsin, tamam o hayvan it, telef oldu yani. Ama arıcılıkta sağımın mesela bal sağımın yılda bir iki kere, üç kere yani yaptığınız arıcılık şekline göre yapıyorsunuz. Ve opsiyonlu yani bazı şeyler gerçekten hani yarın yapmanız gereken o şeyler var onu kaçırmamanız gerekiyor ama... Bazı şeylerde bir hafta, on gün sonrasına da atabiliyorsunuz. Ama hani petek konulacaksa oraya petek koyacaksınız. Kat konulacaksa kat konulma ihtimali geldiyse artık kat konulacak. Yani bazı şeylerin olmazsa olmazı var. Ama gene diğerlerine göre çok daha rahat, temiz yer zorunluluğu, mecburi değil. Yani gezdirme şansınız var, yer değiştirme şansınız var. Şunu hep karşılaşıyoruz ya, konaklama yeri seçilirken de özelliklerini söyleyeceğim. Ya işte benim bir yerim var, oraya işte ben kapalı aralık yapayım. Daha yeni başlıyor aracı arkadaş, kapalı aralık yapayım. Şöyle işte güzel olsun, böyle büyük olsun falan. Hep diyorum ki bakın, kesinlikle yeni başlarken yapmayın. Önce kovanlarınızı alın, oraya koyun, çalışsınlar, o sene takip edin. Bir dahaki sene gene takip edin. Baktınız burası sizin için verimli, evet, arılarınız güzel çalışıyor, e, memnunsunuz yerinizden, kaç kovan yapacağınız belli artık. Yani 10 kovan mı bakacaksınız, 50 kovan mı bakacaksınız buna da karar verdiniz. Tamam ben artık kapalı bir aralık yapacağım deyin yapın. Ama daha oraya konaklarken o kapalı aralığı yaptığınız zaman daha sonra göz alamadığınız bir problemle karşılaşıyorsunuz. rüzgar yılın belli döneminde ters bir taraftan esiyormuş. Ama siz fark etmemişsiniz bunu. Ve bu sizin orada arı bakmanız için ciddi bir problem oluşturuyormuş. Hadi bu sefer yaptığınız barakayı yıkın. Eliniz varmıyor. Zor. Ama oraya kovanları koyup gerçekten orada verim aldığınızı gördüğünüz zaman tamam bir problem yok. Barakanızı yapın. Yani sabit arılığınızı yapın. Artık orada arıcılık yapacaksınız kaç kovanla yapacaksınız? 20 kovanlı işte tek sıra halinde şu şekilde bölme bölme veya işte iki tane yan yana yapabileceğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada aceleci davranmamakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Yani ye yere yapıyorsunuz belki buranın 5 metre altına yapmanız daha iyi oluyor. Değiştiremiyorsunuz yeri. Bu sefer iyi olmayan bir yerde mecburi arıcılık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela Kurtköy'ün tepesinde bir yeriniz var. Oraya yapıyorsunuz sabit aralığı. Daha sonra karar veriyorsunuz ki iki sene geçiyor. Ya ben halbuki Kadıköy'de arımı koysam daha iyi. Kurtköy'de yaptığınız aralık altın duruma düşmüş olur. Siz Kadıköy'e koyduğunuz aralıkta daha iyi arıcılık yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Belki 10 dakika yol gidiyorsunuz ama daha avantajlı arıcılık yapıyorsunuz. O zaman hiçbir anlamı kalmıyor sizin oraya yaptığınız sabit yatırımın. Ama şu olabilir. Ben kestaneye Kurtköy'e gidiyorum. Kurtköy'e gittiğim zaman misal ayı problemi yaşıyorum veya hırsızlık problemi var. Bunun ortadan kalkması için işte çitle avlu yapacağım, kapatacağım. İşte veya kapalı bir aralık yapacağım. Burada bir aya rıdubacak, bal hiç hiçbir problem yok. Yani yapılabilecek gibi bir şey. O tamam. Ama onu bile bir iki kere oraya ziyarete gittikten sonra karar verip bence yerini seçin. Iıı ee, işte arıcılık bir yere bağlı değil. Bu bizim için avantaj. Bunu dezavantaj haline getirirseniz sizin için zarar olur. Yani yerin iyi seçilmesi ve hareket edilebilir bir yer olması önemli ve bu arıcılıkta ciddi bir özellik. Yani süt sığırcılığı yapıyorsunuz, ahırı yaptınız. Baktınız ki hiç güzel bir yer değil. Hadi taşıyın taşıyamazsınız. Ağlı yaptınız taşıyamazsınız. Kümesi yaptınız taşıyamazsınız. Kümes de gördüm. Taşınabilir bir kümes gördüm. Robot şeklinde yapmıştım onu. gördüm. <gülüyor> yani sabit bir yatırım yaptığınız zaman taşıma şansınız yok. Ama arıcılık öyle değil. Mera'yı sevmediniz. Dediniz ki şurası daha güzel olurdu. Oraya gidebilirsiniz. Bu ciddi bir avantaj. Bunun için arıcılık diğer tarım alanları, tarım, üretim al alanları içerisinde en rahat üretim olan daha temiz daha nezih bir üretim şekli gerçekten ürünler çeşitli bu da yapılması bakımından çok önemli yani sadece insanların aklına bal gelebiliyor bal üretimi ama sadece bal üretimi yok kola üretimimiz var arı sütü üretimimiz var. Ee, Anar üretimi yapan işletmelerimiz var. Veya aynı işletmelerde bal, polen, bal mumu, arüstü, propolis gibi ürünlerin üretilmesi söz konusu. Ve bunlar tarımsal bir getiri sağlıyor. Ee, doğal ürünler elde ediliyor. Sağlık açısından kullanılıyor. Faydaları var. Ee, bu bakımdan ciddi bir getiri sağlıyor. Konaklama için illa, konaklamadan bahsederken, konaklama için illa bir yer almanız, satın almanız gerekmiyor. Ee, orman Bakanlığı arılar, arıcılara arı konaklama izni veriyorlar. Yani arılarımızı gidip orman alanında konaklama yapıyoruz. Bunun için yıllık izinler alıyoruz. Yani aldığımız izin bir yıl geçerli. Bir yıl sonra iznimizi tekrar yeniliyoruz. Buna sadece konaklama izni deniliyor. Yani orada yapısal olarak bir şey yapmıyoruz. Yani orayı sahiplenme gibi bir amacımız, hedefimiz yok. Sadece aralarımızı oraya koyup o meradan faydalanıyoruz. Ve süresi bittiği zaman kaldırıyoruz. Veya duruyorsak bir yıl sonra tekrar yeniliyoruz. Yani tekrar getirmiş, getirmiş gibi oluyor ama yönetmelik buna göre düzenlenmiş. Ama orman işletmedeki arkadaşların hiçbiri gerçekten zorluk çıkartmıyorlar. Tamamen ee, art niyetli tavır sergilenmediği sürece onlar da herhangi bir problem çıkartmadan gerekli izni veriyorlar. Ve arılarınızı koyabiliyorsunuz. Yani illa gidip bir yer satın almanız gerekmiyor. Sadece arıları kovanla arıyı satın almanız yeterli oluyor. Daha sonra e, tabii onu da söyleyeyim. İşletme numarası alıyoruz. Yani iki arınızda olursa tarıma gidip bir işletme numarası alıyorsunuz. Ve kovanlarımıza plaka alıyoruz, ee, kovanlarımıza bulunan plakalar ve bizim işletme numaralarımız o kovanların bizim olduğunun ispatı arkadaşlar. Yani iki üç kovanlarcılık yapan arkadaş diyor ki bazen ya işte işletme numarası veya plaka almam şart mı? Değil. Bunun için bir iki kovanda gerçekten bildiğim kadarıyla tarımdaki arkadaşlar zorunluluk uygulamıyorlar. Pardon arkadaşlar. Efendim ağabey. Aleyküm de. Tarım derken ilçe tarım müdürlüğünde. Kepengi. Mi? Kepengi unutmuşuz. Tarım. İl tarım ve ilçe tarım müdürlükleri. Ee, ilçe tarım müdürlüklerindeki ve il tarım müdürlüklerindeki bazen ilçe tarım müdürlüklerinde görevli olmuyor. Yakın ilçe veya yakın il müdürlüğü bakıyor. Yani. Tamamen il ve ilçe tarım müdürlükleri kontrol ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait taşra teşkilatları. Bunların e, gerekli çalışmalarıyla ilgili bilgileri de e, Tarım Bakanlığı'nın veya gene taşra teşkilatlarının veya ilçe müdürlüklerinin web sayfalarında yayınlıyorlar. Gene onları takip etmekte de fayda var. Yani o linkleri bilgisayarınızda kenara koyun. Arası bakıp bakıp hani yayınlanan bilgileri takip etmenizde fayda var. Tarımsal manalı çalışıyorsanız şey de var. Yani orada işte aşırı yağış dolu e, gibi iklimsel olarak oluşabilecek sıkıntılarda da bilgi veriliyor. Hani günde gelip baktığınız zaman faydalı. <gülüyor> Rakamsal bilgiler üzerinde çok sunum yapmıyorum arkadaşlar. Hani şu kadar ton bal üretiyor, şu kadar koloni varlığı var, şu kadar işte şey var. Bunların sizin için aracılık yapmanız açısından bir önemi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Hani bir kurumsal sunum olsaydı evet işte son 10 yılda şu kadar bal miktarımız artmıştır, şu kadar olmuştur falan. Komşunun kaç koyunu olduğu bizi bağlamaz. Bizi yani bağlamaz. sizin kaç koyununuz <gülüyor> olduğu önemli. Onun için bunlar çok detaya kalmıyorum. Ee, ama gerçekten koloni varlıkları gün geçtikçe artmakta. Bu artmasının yanında tarımsal faaliyetlerde şöyle bir özellik var. Ben hani ziraatçı olarak çok gezdiğim için söylerim Benim kendi yorumum bu. Gerçekten bakım ve üretim koşulları zorlaşıyor. Gün geçtikçe daha zor. Bu sadece arıcılıkta değil. Bu bitkisel üretim yapan işletmelerde de aynı. Ee, hayvansal üretim yapan işletmelerde de aynı. Bu sadece ekonomik olarak değil. Yani ürünlerin az para etmesiyle oluşan bir şey değil. İklimsel koşullar değişiyor. Zorlaşıyor. Ee, ve bunlar zorlaştığı için daha zor üretim yapıyorsunuz. Canlıların belki dirençleri azalıyor. Yani eskiden daha dirençli genetik yapılar var dediğimizde belki bunlar daha zor koşullardan muhafaza ettikçe daha zayıf hale gelmeye başladılar ve böylece daha çabuk etkileniyorlar bunun için hani kayıplar ayakta tutmak zorlaşıyor eskiden işte 10 tane kovanız vardı koyuyordunuz bahçenin bir kenarına kendi kendine bal yapıyordu hasat ediyordunuz onlar kışı geçiriyorlardı yani çok eskiden arıcılık yapanlar söylerler bazen Hani biz balın yarısını alırdık, yarısını bırakırdık. Onlar kaşı geçirdi be evet hastalıklar yoktu böyle şeyler yapıyordunuz ve devam ediyordur yani o arıya hiçbir şey olmuyor. Ama artık yani dünyanın bir yerinde gördüğünüz hastalık artık gün kapınızda bu arı için de aynı yani. ve çok bakteri var yani ee, hastalıkların Basit hastalıkları oluşturan bakteri sayısı da çok fazla. Bu Arılarda da ciddi problem oluşturuyor. Yani adi çürüklükler dediğimiz hastalıkları anlattığım zaman söyleyeceğim. Bunlara da kapatıyor ve gerçekten arıyı öldürmese de süründürüyor. Gelişmesine zarar veriyor. Ve gerçekten zor üretim yapıyorsunuz. Bu bitkisel manada da eskiden bir üreticiyle geziyorduk bahçesinde dedi işte ya eskiden o kapının elma vardı. Çocukluğumuzda koparıyorduk. Yiyorduk. Ne ilaçlamamız vardı ne bir şey. Şimdi 17 kez ilaçlama yapıyoruz. Gene diyor problem çıkıyor. Haklı yani 17 kez ilaçlama yapıyorsunuz, masraf yapıyorsunuz, mesai yapıyorsunuz, tarlaya gidiyorsunuz, geliyorsunuz ve ancak sağlam ürün elde edebiliyorsunuz. Sağlam ürünü elde ediyorsunuz o ilaçların muhtemelen kalıntıları da kalıyor üstünde. Yani. Belki sizi hemen öldürmeyecek kalıyor, kadar kalıyor ama gene bir birikim yapacak kadar kalıyor. Bunlar hep bizim için sıkıntı. O canlılar zayıflıyor. Hayatta kalamıyorlar. Ve kullandıklarımızla da yarın biz zayıflayacağız. Biz daha zor hayatta kalacağız. Yani bu bariz karşılaşacağımız bir şey. Arılarda da gerçekten üretim gün geçtikçe kovan sayısı artabiliyor. Evet. Fakat üretim miktarı genelde çok yüksek miktarlarda artmıyor. Biraz yerinde sayıyor gibi geliyor bana. Bu hayatta kalma koşullarının zorlaştırılması bakımından e, ciddi bir sorun ve ee, bununla ilgili daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani elinizdeki, elinizin altındaki canlı ile ilgili her şeyi bilmeniz, ne zaman ne müdahale yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bir kenara bırakayım e, kendi kendine bal yapsın ben alayım diye bir şey yok. Bununla ilgili e, yani çok insan geliyor soruyorlar. Diyorlar ki biz buraya taşındık. Ee, bir villamız var işte bahçesine iki tane arı koyup hiç koymayın diyor. Yani iki kovan arılık kovanı alacaksınız. 1500 lira falan bir para harcayacaksınız. Hadi çok uygun buldunuz 1000 lira aldınız. Gidin bir teneke bal alın. Yarısını bu sene yiyin yarısını bir dahaki sene yiyin. Bir dahaki sene bir teneke daha alalım. Yani arıya vereceğiniz parayla tenekeyle bal alın. Doyuldu. İyi. Yani daha ekonomik. Hocam şimdi güvence yok. Ben Şahid'den geldim buraya. Şimdi mavinlik yaptığım dönemlerde köylerden köye otobüsten taşıyorduk insanları da. O dönemde nasıl demiyordum? Bundan sene 74 civarlarında biz tavuk götürürdük, pişmiş tavuk onlar bir şeyler oraları korlarda, dokun götürürdük. Ve bu adam kovanlarına konuyor nesillerde, bunlarla doyuruldu. Millet bu o günden bugüne bu güvensizlik var. Hakiki balı ben nereden bulurum? Mesele burada. Evet. Ya insanlarda hakiki. Şimdi onu da tabii konuşacağız da hakiki balı nereden bulurum diye çok şey var da. Ee, ya onu da kısaca söyleyeyim. balı anlatırken gene anlatacağım. Gerçekten sahte bal olayı e, çok yüksek bir miktarda değil. Ben de dedim biraz ya hani e, arı görmeden kovan görmeden üretilen sahte bal da var. Bu gerçekten bize göre yüksek miktarda yani biz arıcılar tarafından baktığımız zaman bizim için çok ciddi bir problem. Bundan arıcılar açısından da ciddi bir sorun. Onun dışında evet arı ve kovan kullanılarak yapılan da sahte bal var. Bunu da konuşacağız. Bu da ciddi bir problem. Ee, ama hani ben de çok işin ticaretinin içinde olmadığım için hani bizim bölgemize uzak bu şey e, sektör mesela Arap ülkelerinin hani beslemeyle elde edilen bala bir itirazı olmadığı söyleniyor. Yani yurt dışına satış yapıyorlar. Yurt dışına satış yapabildikleri için yani balda şeker buldukları bu arının e, sindirim yani arının kulusundan geçeni bal olarak kabul ediyorlar. Diyorlar. Benim çok detaylı bilmiyorum. Onun için hani petek bal konusunda böyle bir pazar var. Onun dışında bizim ülkesel olarak sıkıntımız değil. Ee, bizde de petek balda sahtecilik var. Süzme balda da var ama hani süzme bal, petekten süzülerek çok problem yok. Onu tespit edebiliyoruz zaten. Ee, petek balda da şöyle, arıcı diyor ki ben diyor şeker balı yaptığımı söylüyorum zaten diyor. Benim ona bir şeyim yok. Benim tüccarım getiriyor bana şekeri. Veriyor. Ben petek bal yapıyorum. onu şekerli bal olarak veriyorum. O da alıyor satıyor. Onun müşterisinin de bir itirazı yok. Çünkü bala 30 lira 40 lira fiyat verildiği zaman ne yapıyorsun sen diyorlar. Kilo fiyatı olarak şöyle. Ama 15 lira fiyat verdiği zaman eski tarihli olarak söylerim. eskiden bildiğimiz şey. Avcidan çıkışı 7.5 lira. Tüccarında satışı 15 lira. Ondan alanda 30 liraya falan satıyor. Şimdi burada Arıcı üretim yapmayayım diyor ya ben diyor normal üretim yaptığım zaman fiyatı ona göre söylediğim zaman adam sen ne yapıyorsun diyor bana diyor şekerimi al bana şekerli balımı ver diyor çünkü o bala pazar bulamıyor. Gerçekten insanlara perakende de sunumda 40 liranın 50 liranın üstünde bal fiyatı koyduğunuz zaman petekli balda insanlar gerçekten şöyle bir düşünüyorlar. Onun yakınındaki fiyatı arıcıdan çıkışı sağladığınız zaman aracı para kazanmıyor. Fiyatı çok aşağı çektiğin zaman arıcı para kazandı. Yani burada bir sistem kurulması lazım ama bu sistem çok yönlü olarak incelenmesi lazım. Şimdi bu sahte bal olayındaki benim bildiğim mevzusu. Besleyerek bal yapılması konusundaysa şimdi sizin dediğiniz gibi tavuk kullanılmasının hiçbir şeyi yok. Yani o bir rivayet ve gerçekten arıcılar arasında kulaktan kulağa gider belki suyunun protein açısından belki bir etkisi vardır ama o da çok çabuk bozulan yaptığını bilmiyorum ama götürür. Yok biliyorum ben. Yani duyduğumuz şeyler yıllar içerisinde ee, onun dışında lokum zaten kullanıldığı zaman onu zaten gene sakkoroz zaten. Değişen bir şey yok. Yani lokum yedirmek doğal bir sistem değil zaten. Ee, o da bir yan besleme. Ee, biz Sahte balın bu üretim genel üretim açısındaki içerisinde yani eskiden çoğunlukla yüzde on olarak sınıflandırıyordum. Hani bir hatan varsa yüzde yirmiyi geçeceğini sanmıyorum. Onun için size şöyle bir şey söyleyebilirim. Ayçiçek balındaki balın kilo fiyatı ne kadar? Arıcılık yapanlarınız çoğunuz var. Teneke fiyatının bu seneki teneke fiyatı 28 280 lira. Arı Aralık, şeyden aralıktan alınması kova yani kilo olarak balın fiyatı geliyor 12 liraya falan 11 liraya. Yani bu Türkiye'nin en ucuz balının fiyatı. Hakiki bal mı? Hakiki bal. Çiçek balı olarak herhangi bir problem yok. Tek problem çok çabuk kristalize olması. Yani çabuk kristalize olması ve şeker tanesi gibi iki iri taneli olarak kristalize olması. Yani arı çiçek balındaki problem bu. Kavanozu doldurup sattığınız zaman bir ay sonra o kristalize oluyor ve şeker tanesi gibi kristalize oluyor. Sattığınız kişi diyor ki bana şekerli bal vermişsin. Bunlar şeker gibi dondu. Ayşe. Ve balı size geri getiriyor. Ya da bu adamın bir daha balı alınmaz diyor çöpe atıyor. İşte problem bu. Ayşe. Onun için bunu arıcılar topla çoğunlukla fabrikalara satıyorlar. Bal paketleme firmalarına. Bunlar da balı ısıl işlemden geçirip filetre ediyorlar. İçerisindeki o iri polen zerreciklerini süzüyorlar. Poleninden arındırıldığı zaman kristalizasyonun çok geç süreli oluyor. Yani yayla ballarında çok geç süreli olan ballar var mesela. Çok ince polene sahip olduğu ve az miktarda olduğu için kristalizasyonu bir buçuk sene sonra oluyor. Ee, bu gibi özellikten dolayı ayçiçek balının fiyatı çok düşük. Ama üretim miktarı olarak çok yüksek. Yani kovan başına e, yani 3 kovandan 2 teneke 1 teneke 20 kilo civarında iyi senelerde aldınız oluyor. Eskiden daha çok alıyorduk. Yani kovan başı 3 teneke alındığı seneler vardı. Yerli ayçiçeği üretimi yapılırken şimdi artık e, şey üretiliyor. Yani hibrit mi bilmiyorum da sertifikalı tohum üretimi yapılıyor. Ağaç tohumunu incelemediğim için bilmiyorum ama sertifikalı tohum üretimi yapıldığı için hepsi bir dönemde oluyor, bir dönemde açıyorlar, ee, kısa süreli çiçeklenme oluyor ve çoğunlukla tozlaşma yeterli olmasa bile tohum tutumu yüksek oluyor. Ondan dolayı e, arı burada çok es, bizim arıcı olarak istediğimiz gibi faydalanmıyor ama eskiden çok daha yüksekti. E, Genekli diyor arıcılar yani hepimiz gidiyoruz. Çünkü bizim için. Ölü bir sezonda olan bir ürün ve aramız o dönemde güçlü, ondan faydalanmamız bizim için avantajlı anlatacağım bunları zaten. Ama hani ürün olarak, fiyat olarak söylediğim gibi cüzi bir fiyat. Yayla balında toptanda da verilen fiyat da bundan çok yüksek değil. Yani 300 liraları anca buluyor. 300-350 lira civarlarında yayla balındaki toptan fiyat. E bunu şimdi ee, tüccar olarak düşündüğün zaman da çok anormal değil. Yani kestane balında biz mesela Yalova'da 1000-1500 civarında fiyatlar kestane balında. Şimdi söylediğin zaman tüccar olan bir kişiye diyor ki bence kestane balı almak istemiyorum diyor. Onu tane tane satana kadar diyor uğraşıyorsun. Bir kere kebap satılmıyor diyor. Pazarı çiçek balı üzerine neyse bu tüccar. Ama diyor yayla balını alıyorsun diyor, bir teneke bitiyor, yani ay içerisinde dört teneke, beş teneke satıyorsun. Ama kestane balını alıyorsun, sezon boyu iki teneke, üç teneke satıyorsun. Yani paranın döngüsü bakımından da problem. E bu tüccar açısından da cazip değil. İnsanlar da geldiği zaman hani balın pavanızı yüz lira dediğiniz zaman şöyle bakıyorlar, düşünüyorlar. Yani böyle bir bugünkü koşullarda...